Herkese merhaba, Watson sizlerle! Bu videomuzda Watson 0609 mini CNC freze makinesini inceliyoruz. Şimdi makine ve özelliklerini ayrıntılı olarak ele alacağız ve size ne kadar kullanışlı olduğunu göstereceğiz. Bu, 600x900 mm çalışma alanına sahip bir masaüstü CNC freze makinesidir. Bu nedenle küçük alanlı malzemelerin işlenmesi için mükemmeldir. Makine, hızlı bir üretim başlangıcı için idealdir. Model, genç CNC freze makineleri serisine ait olmasına rağmen, zor üretim görevlerini bile en üst düzeyde yapar. Makine, 1,5 kW gücünde 24.000 RPM'ye kadar dönüş hızına sahip ER11 PENS aynalı bir iş mili ile donatılmıştır. Milin z ekseni boyunca yüksekliği 100 mm'dir. Gerekirse 2.2 kW'lık bir iş mili kullanabilirsiniz. Watson 0609 mini ahşap ve mobilya üretimi hafif sanayi, iç ve dış dekorasyon için mükemmeldir ve ayrıca hediyelik eşya üretimi de yapabilirsiniz. Makinenin tek parça döküm yatağı yüksek seviyede sağlamlık ve titreşim direnci sağlarken parça dökme demir çerçeve, güvenilirlik ve yüksek işleme hassasiyeti sağlar. Makinenin çerçeve yapısının dayanıklılığını artırmak ve stresi azaltmak için özel bir fırında pişirilir. Makine, 20 mm genişliğinde high-wind kılavuzlarıyla donatılmıştır. Watson 0609 Mini, makineyi Y, X ve Z eksenleri boyunca hareket ettirmekten sorumlu, iki fazlı bir step motor ile donatılmıştır. Ayrıca, makine bir hibrit veya bir servo motor ile donatılabilir. Makine, bıçak sapı yapmak, Tüfek dipçiklerinde freze yapmak, matara ve termoslarda gravür yapmak için mükemmeldir. 3 boyutlu tablolar ve kabartmalar, ikonlar, biftek ve hamburger servis panoları, devre panoları, mutfak cepheleri ve çok daha fazlasını üretmek için de kullanılabilir. Makinenin ağırlığı 175 kilogram, boyutları 1080x1080x1340 mm'dir. Az yer kaplar ve taşınması kolaydır. CNC Freze Makinesi'nin konumlandırma doğruluğu 0,05 mm'dir ve maksimum çalışma hızı 5000 mm bölü dakikadır. Portal, NC Studio sistemi tarafından kontrol edilen bir STEP motor tarafından çalıştırılır. Sistem, sezgisel bir grafik arayüze ve gelişmiş bir yörüngü hesaplama sistemine sahiptir. Bağlantı türü DSB/USB'dir. Kullanım kolaylığı için gelişmiş bir DSB denetleyicisi, Rich Auto A11 kurabilirsiniz. Watsun 0609 Mini, Express siparişler için mükemmeldir. Onun sayesinde hobiniz yeni bir seviyeye ulaşacak ve bir işe dönüşecektir. Kendi ürünlerinizin üretiminden, ortak çalışma alanlarındaki ustalık sınıflarına ve okullarda eğitime kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Umarız bu videoyu faydalı ve ilginç bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın, cevaplamaktan mutluluk duyarız. VATSAN sizlerleydi. Yeni videoda görüşmek üzere.